Çin'de bir yapşak yarasa yedi, yarasa yenir mi, yenir mi, yenir mi? Makarnayı yedin, fasulyeyi yedin, ulan yarasa yenir mi? Bahar ayları evde oturmak, revamı banalan bana lan, bana lan bana. İşsiz kaldı millet, güçsüz kaldı millet, ulan Çin'deki pezevenk. Herkese merhaba arkadaşlar, ben korona virüsüyüm, analarınızı sıkmayalım. Bunu <gülüyor> yerim, bunu yerim derseniz en sonunda yarra yaksınız. Bir de eşek dikiyorsunuz.